İlişki uzmanı insanlar arası iletişim, uyum, öfke kontrolsüzlüğü gibi e, sorunlar yaşayan kişilerin zaman zaman ilişkilerini, insan ilişkilerini, flört, aşk, sözlülük gibi dönemlerde yaşadığı problemleri danıştığı uzman bir kişidir.